Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk, çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani şu an kaydın yapıldığı saat itibariyle ilk sahura kısa bir süre kaldı. Evet. Ramazanı karşıladık. Allah bir Ramazan'a daha kavuşmayı nasip etti. Ee, Tabi Ramazan olunca üzerinde durmamız gereken konulardan biri infak. Ee, doğru bildiğimiz çok fazla yanlış var infak konusunda. İnfak nedir abi? İnfak, sadaka abi, Allah yolunda yaptığın hizmet, harcadığın para, harcadığın emektir. Yani aslında farz bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in sıralamasına göre Bakara suresinin 3. ayeti kerimesinde yanlış olmasın okuyalım. Müslümanlar öyle kimselerdir ki yani onlar gaybaya inanırlar, namaza dost doğru kılırlar, onlara verdiğimiz rızıklardan... İnfak ederler, sadaka verirler. Bakara suresinde aslında namazdan sonra bize verilen ilk emir. Evet, iman, namaz ve tasadduk. Evet. Gerçekten hani e, sıralamayı düşününce aslında ilk emir hani oku olarak biliyoruz biz e, nuzul suresi üzerine düşünüyoruz evet. ama sonuçta e, bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i açtığı zaman karşılaşacağı ilk emir, kendisinin karşılaşacağı ilk emir bu. Gayba inanırlar, namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Peki abi infakla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Yani bugün e, sadaka, infak dediğimiz zaman herkesin aklına birinci sırada şey geliyor. Yani para geliyor biraz tabii. Evet. Bu zamanın geçerekçesi para her şey para üzerinden konuşuluyor ama bu konuyu birazcık daha açmak lazım herhalde bu noktada. Abi bugün bugün insanın en rahat yardım edebileceği konulardan birisi para. Evet ama ee, sen Müslüman bir kardeşine gittiğinde bir sıkıntısını, bir derdini dinlediğinde onun yüzünü güldürmen bir sadakadır. Hı hı. Kendi eşine evde gönlü kırıldı veya hüzünlü veya hiçbir şey yokken sofrada yemek yerken e, onun gönlünü hoş etmek maksadıyla ağzını uzattığın bir kaşık yemek, bir kaşık çorba onu mutlu ediyorsa o da bir sadakadır. Kendi evladını yaptığın bir başını okşama, onu sevme. Bu da bir sadakadır. Yani sadaka Diğer Müslümanların hepsinin için geçerlidir ki bu ilk önce senin ailenden başlar. Çünkü senin ilk vazifen onları yetiştirmektir. Şöyle para, su, her şeyi bir <gülüyor> kenara bırakabilirsek sadaka, infak bunlar karşımızdaki insanın, varlığın, canını, Müslümanın gönlünü hoş etmek diyebilir miyiz? Hem gönlünü hoş etmek hem İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmek. Örnek vermek gerekirse yolda gidiyorsun. Yolda bir çukur var. Hı hı. O çukuru kapatmak için e, ara yani günümüz şartlarında arabalar zarar görmesin diye çukura büyük bir taş koydu. Arabalar buradan geçti. Bu bir infak, bu bir sadaka, bu bir hizmet. <gülüyor> Başka bir insan geldi. Dedi ki Müslüman birisi buna takılıp düşmesin veya bir zarar görmesin. O taşı kaldırdı. O da sadaka. Yani aslında amelin senin sadakanın ölçüsü. Ne niyetle yaptığın. Şimdi tabii niyete geliyor. Her e, İslamiyetle ilgili yani Müslümanın hayatındaki her konu dönüp dolaşıp bir yerde niyete bağlanıyor. Sadakanın e, yani yaptığımız o ibadet diyelim buna. Sonuçta bu da bir ibadet. Hakikatini bulması için sahih olması için nasıl olması lazım Müslümanın niyetinin Düşüncesinin ne olması lazım? Yani şimdi karşıdaki insanın ihtiyacını gidermek mi? Allah rızası mı? Bu dengeyi nasıl sağlar Müslüman? Burada ne yana kaymalı yani? Buradaki ilk amaç her zaman niyet. Senin niyetin ne? Hı -hı. Yani niyetin Allah rızası içinse senin burada getirip bir bardak suyu dağıtman da Hı -hı. sadaka. Çayı dağıtman da bir sadaka. Ama senin niyetin karşı tarafın hem gönlünü hoş etmek hem Allah rızası için okey. Tamam problem yok. Ama senin niyetin onların gözüne girmekse yanlış yoldasın. Buna bir dikkat etmen lazım. Yani bu noktada münafıklığa açılan bir kapı da oluyor herhalde. Başka yani bir meselesinde yok. bahsettik yani. Senin mesele karşı tarafa kendini beğendirmen değil. Senin tüm meselen kendini Allah'ın rızasına ulaştırabilmen. Ki infak konusunda da Bakara suresinde yani en bilindik 3 ayet var. Bakara suresinde mesela 245. ayetinde kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da ona kat kat fazlasıyla öder. Yani buradaki borç meselesi infak sadaka. Hı hı. Ee, daraltan da genişeten geniş de Allah'tır. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Aynen. Yani sen bugün hep büyüklerimizin anlattığı bir sadakanın karşılığı en az bire o. Bugün bir lira sadaka veriyorsan on katın alacaksın. Hı hı. Ama bu dünyada ama ahirette. Yani bu dünyada illaki on katın alacaksın diye bir şey yok. <gülüyor> Allah'a borç vermek ifadesi yok. gerçekten böyle ilginç bir ifade. Kim Allah'a güzel bir borç verirse gerçekten evet. de ya insan biriyle bir ticaret yapmak istiyorsa karşıdaki kişinin ne olmasını ister? Cömert olmasını ister. işte dürüst olmasını ister, vefalı olmasını ister. Ya bir Müslüman da yapabileceği en karlı ticaret Allah'a zulcelalle yapacağı ticaret. Bunun yolu da infak etmekten geçiyor. Ya sadaka e, birçok hadiste geçiyor. Sadaka belayı def eder, sadaka ömrü uzatır, hmm. hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Yani sadakanın çok fazla hakkında ayet var, hadis var. Yani çok üzerinde duruluyor İslam'da. Yani bu yüzden günümüzde sadaka nafile bir ibadettir. Yapsan da yapmasan da olur değil. Yani İslam sadaka ve infak konusunun üzerinde çok durmuş. Ama bugün e, bu birazcık sosyolojik bir çalışma olarak görüyorum ben. Çünkü e, toplumdaki bu yardımlaşma kültürü, karşıdaki insanın gönlünü hoş etmek için çabalamak, bu tabi öncelik Allah rızası olmak kaydıyla. Bu e, sosyolojik olarak da toplumu birleştiren ve bütünleştiren bir konu. Bugün e, sadakayı, infakı aslında Kur'an'da bize farz olarak emredilmiş bu hususu ya işte arada yaparsanız olur şekline getirmeleri, bu ilk sohbetimizde bahsettiğimiz o toplumsal ayrıştırmayı da körüklüyor. Aslında bu e işin bu sosyolojik de. boyutu da var. Yani şu iş şuna geliyor. Sen kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra başkasına yardım etmiyorsan bu adam açsa e bu adamın da nefsi var. Hı. Sana gıpta edecek. Yani sonuçta nefis bu. Sana düşmanlık besleyebilir. E yani tabii ki. Yani diğer tarafta ağaç seni karşı tarafa hor görebilir, aciz görebilir. Yani burada sadaka ne oluyor? Karşı tarafın aslında halini anlamı oluyor. Hı hı. Sen bugün yoksul birine yardım ettiğinde o içindeki o e, karşı taraftaki gelen gülümseme senin için rahatlatıyorsa sen iman sahibisin. Yani sözlerimize de girmiş ya biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar meselesi. Tabi e, ya infak noktasında ailemiz çevremiz e, ulaşabileceğimiz yer çok fazla. Şimdi Ramazan ayı geliyor. Unuttuk ya komşu konusunu da unuttuk aslında. Bu Ramazan'da hiçbir şey yapamıyorsak hazırladığımız yemekten bir komşumuza birine bir, bir tabak hazırlayıp götürmek bile tabii ki en güzeli ihtiyaç sahiplerini bulmak. Hani o gün evinde çorba kaynamayacak, şey tencere kaynamayacak bir kişiyi bulmak. Ama yani imkanlar dahilinde sonuçta bir kişinin gönlünü hoş etmek bu sadaka sevabına Hayrına bizi ulaştıracak. Buna dikkat etmemiz lazım Ramazan ayında. Yani sadakadan örnek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam konuştu bunu çok defa sohbetlerde. İlk Kabe'yi inşa ettiğinde her cephesinde biner rekat namaz kıldı. Karşılığı neydi? Birer milyon. Bir şey. Kaç? Bir milyon muydu? Tabii bir milyon oluyordu. E, Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geldi dedi ki e, allah Zülcelal buyuruyor. Bundan daha makbul bir ibadet söyleyelim mi? Buyur ya Rabbi diyor. Diyor ki aç kullarımı doyur. Kullarım arasında selamı ye. Şimdi senin Kabe'de kıldığın o 4 yani 4 milyonluk rekat sevabına karşılık bunlardan daha efdal selamı, ve, selamı yaymak <gülüyor> ve aç karınları doyurmak. Orada demiyor ki Müslümanın karnını doyur, insanın, hayvanın demiyor. Allah'ın yarattığı bütün aç kulların karnını doyur. Yani senin bugün komşuna verdiğin bir tabak yemek iftarda senin için yine bir sadaka. Yani çok anlatıyoruz diyoruz da aslında bunu sürekli anlatmak lazım diyoruz ya bu çünkü bizim toplumumuzdan bu kültürü kaldırdılar artık yani Maalesef. sadaka kültürü infak kültürü kalktı yardımlaşmayı unuttuk hepimiz sadece işte kendimizi ve kendi ailemizi düşünür hale geldik o yüzden hani bunu hatırlatabildiğimiz kadar hatırlatmamız lazım Kabe'de kılınmış hani biner rekat namazdan 4000 rekat namazdan daha hayırlı bir ibadete ulaşma imkanı var elimizde ama bunun çok farkında olay, değiliz vakit. Aslında yapacağımız çok basit. Yani sadakanın bize kattığı çok fazla şey var Müslümanlara. Yani hastalarınızı tedavi edin özelliğinde Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma annemizin kıssası var orada. Hazreti Fatıma annemiz bir gün evde hasta yatarken Hazreti Ali diyor canım diyor nar çekti. Nar alır mısın? Hazreti Ali'nin cebinde parası yok. Gidiyor borç alıyor. Gidiyor pazardan nar alıyor. Eve dönerken ihtiyar bir kadın görüyor. Kadın diyor ki Allah rızası için bana yiyecek bir şey verir misin? Diyor ki narım var. Yani tereddütte kalıyor şimdi. Ee, sevdiği Hazreti Fatıma annemiz hasta canı istemiş. Yani bir nebze şifa olur diyor. Diyor nefsime yenik düşmeyeyim. Sadakamı vereyim. Allah kerimdir. Kadına diyor ki dört gündür burada yatıyorum. Kimse yüzüme bakmadı. Canım nar istiyordu. Allah razı olsun senden. Nar ona teslim ediyor. diyor Allah kerimdir eve gidelim. Eve giriyor kapı açıyor. Tam o sırada Hazreti Fatıma ailemiz kapı açıyor. Bakıyor şaşırıyor. Diyor ne oldu? Biraz önce diyor üzerindeki diyor hastalık hali kalktı. Nar isteğim de bitti. Yani hastalığınızı sadakayla tedavi edinizin en kolay örneği. Tabi bu o yakinle de alakalı. Yani Hazreti Ali'nin o yakini. Şimdi biz çekiniyoruz. Tamam hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Verirken birazcık böyle korkak davranıyoruz. Hatta bugün Peygamber Efendimiz Hazreti tayşe diyor yani e, saya saya verirsen Allah da sana saya saya verir diye. Biz biraz daha çekingen davranıyoruz. Tabi orada Hazreti Ali'nin o yakini yani tam elinde sadece binar var. Onu vermiş ki ehl Beyt'in aslında bu noktada bir ayetin üzülüne sebep olan bir olayı da var biliyoruz. Üç gün Ayet, İnsan suresinin 8. ayeti kerimesi onlar kendi nefisleri istedikleri halde yemeklerini yoksullara, yetimlere ve esirlere ikram ederler diye. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz hastalanıyor. Ee, Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali'ye iyileşmeleri için bir adakta bulunuyor. Hazreti Ali 3 gün oruç, oruç adakı, adak alıyor. Ee, i̇lk gün işte kapı çalıyor iftar vakti. Hazreti Fatıma bir alınmış çok küçük bir arpadan bir şeyler yapmış. İftar sofrası hazır. İftar edilecek. Kapı çalıyor. Biri geliyor diyor ki ümmetin esirlerinden bir esire ikram edecek bir şeyiniz var mı? Bugün ilk iftar günü. İftar için hazırladıklarını ona ikram ediyorlar. Suyla oruçlarını açıyorlar. İkinci gün yine ada orucunun ikinci günü. Yine kapı çalıyor iftar vakti. Yine arpadan yapılmış çok küçük bir şeyler var evde. İftar saati bir kapı çalıyor. İşte ümmetin yoksullarından bir yoksul için ikram edecek bir şeyiniz var mı? İkinci günün iftarı da ona gidiyor. Üçüncü gün yine aynı şekilde akşam vakti kapı çalıyor. Ümmetin yetimlerinden bir yetim için ikram edecek bir şeyiniz var mı? Üçüncü gün iftarı da veriliyor. Artık dördüncü gün e, yani hem Hazreti Ali hem Hazreti Hasan Hüseyin e, çok böyle bezgin bir halde artık vücutları zayıf düşmüş. Peygamber Efendimiz onları öyle görüyor, üzülüyor. Gidiyor ki eve bakıyor, Hazreti Fatıma anamızda hani e, bitkin bir halde ibadet ediyor. Orada çok üzülüyor ama işte o tam onda ayet-i kerime geliyor ehli beyt için. Onlar evet. kendi nefisleri istedikleri halde yiyeceklerini ümmetin yoksullarıyla, yetimleriyle ve esirleriyle paylaşır diye. Ya işte tabi bu noktaya ulaşmak zor. Ee, onlar bu işin zirvesi. Yani onlar zirvesi biz onlar kadar olamasak da her zaman söylüyoruz. Yani binde biri olabilsek ne mutlu bize. Yani yarısını paylaşabilmek, çeyreğini paylaşabilmek, sadece paylaşabilmek. işte o kültür en azından aramızda oturduktan sonra ııı e, bu ümmet bilincinin yerleşmesi için de gerekli olan bir şey. Çünkü ben senin derdinle dertlenmediğim sürece aramızda o kardeşlik havası, kardeşlik iklimi hiçbir zaman oluşmaz ki. Yani sadece menfaatler üzerine işte ihtiyacın olduğunda bu şekilde o ümmet bilincini yakalamamız imkansız. E, tabii e, İslam tarihinde bunun gibi çok örnekler var. Başka neler var hatırladığın, bildiğin abi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şifa-ı de konuştuk ya bunu. Kurban kestiriyor küçükbaş. Diyor ya e, Hazreti Ayşe diyor. Ya Ayşe e, ne kadar kaldı etin? Diyor sadece bir bacağı kaldı. Diyor elhamdülillah. Dörtte üçü, dörtte üçü bizim olmuş. Hı hı. Yani ne kadar dağıtırsan senindir. E, Hazreti Osman Efendimizin e, ilk Medine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hicretinden sonra bir su kuyu meselesi var. E, Hazreti Osman Efendimiz o zaman maddi durumu iyi. Medine'ye ilk Gidiyorlar. Yani iyi dediğimizde bugünün aslında orta seviyesi. Yani o kadar bile değil. İlk taşınmışsın başka bir şehre. Oraya yerleşmişsin ki kendi durumlarını toparlamaya çalışıyorlar ticarette. Müslümanların su kuyusu kalmadı. En yakın su kuyusu da bir Yahudi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani bu Müslümanları zor durumdan kurtarabilecek bir baba yiğit. Bir hayır sahibi yok mudur <gülüyor> Hazreti Osman Efendimiz ile çıkıyor gidiyor. Yahudi ile pazarlığı. Yani o zaman pazarlık yapıyorlar. 12 bin akçeye kuyunun yarısını alıyor. Yahudi ile konuşuyorlar. Diyorlar ki yani ya iki günü sen kullan. iki gün ben kullanayım. Ya da diyor birer gün arayla kullanalım. Tamam diyor. Hazreti Osman Efendimiz'e sıra geldiği gün bütün Müslümanlar ücretsiz suyunu çekiyor. ihtiyacını karşı oluyor. Gidiyor. Yahudi bir geçiyor. iki gün oluyor. Bakıyor. işler olmayacak. Diyor. Benim diyor işlerimi bozdun sen. Ben diyor su satamıyorum. E diyor madem kalan al. Yani bir rivayete göre 8 bin dinara, bir rivayete göre de 12 bin dinara geri kalanını da satın alıyor. Bütün Müslümanlar artık hibe ediyor vakıf malı oluyor. Yani o zaman ilk kurulan e, İslam devletinin ilk vakıf mallarından biri oluyor. Su kuyusu. Yani Hazreti Osman Efendimiz olsun, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer e, geceleri erzak dağıtması evet. ümmetin fakirlerine e, Hazreti Ali Efendimizin ki anlat, anlat bitmez. Ne Hayatında hiç kimseye yok dememiş. Yani bugün Noel Baba Noel Baba diyorlar da, hı hı. yani bugünkü Afir Sadın yaptıkları ümmete dağıttıkları bilinir. Hı hı. Geceleri sırtında fakirlerin evine dolaşıp kapıyı çalıp erza bırakıp kay gitmesi yani aslında o hazır bizim pirlerimizden alınmış hepsi. Yani Ramazan gerçekten şimdi hepimiz mükellef sofralar kuracağız, oturacağız ama bilmemiz lazım ki birçok evde tencere kaynamayacak. Ee, evet. bu noktada yani en azından şu Ramazan ayında herkesin birazcık daha ya infak pandemi moddesi... döneminde insanların <gülüyor> malum işler de biraz durgun peyasa artık herkesin böyle bir nebze birbirine yardım etmesi lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kişiye yeten iki kişiye de yeter iki kişiye yeten dört kişiye de yeter yeter ki paylaşmayı bilelim ki zaten e, bereketi geçirecek budur yani Şimdi abi şöyle bir şey var. İsraf noktasını aslında konuştuk. İnfak konusu açılmışken israfa da küçük bir değinmek lazım. Yani israf ettiklerimiz bile aslında bir ay içinde herkes böyle bir çete arasını tutsa, otursa ben bu ay yazayım, israf ettiklerimi yazayım diye bir deftere kayıt düşse ay sonunda baksa gerçekten de bir ailenin mutfağını dolduracak kadar evet, şeyi israf işte. ediyoruz yani. Yani en azından israfı kesip o israftan ee, bize kalanlarla infak etsek bile bu bize yeter aslında o toplumdaki o e, evinde çorba kaynamayacak insanlara bir bir akşamlık bir yemek olur yani onlara dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum ben de yani en basiti söylediğin gibi istihafa dikkat edelim ama yani atı bayat ekmeği çöpe atma koy fırına kızart çorbana karıştır ne bileyim unlu çorba Karıştır. o Galatonu diyorlar. E, onu kullan. Yani kullanamıyorsan da e, bugün İstanbul'da dahi parkların köşesinde bir yerlerinde hayvanlara verilmek için ekmekler var. Yani orlara koy. Hayvanlara verdiğin de bir infak e, tabii sadaka yani de. Biz sadece insanlara verdiğimiz gibi düşünüyoruz. Hayvanlara verdiğimiz yani, de. Bir videoda bahsetmiştik bunu. Hiçbir şey yapamıyorsan eve aldığın o bir ekmeğin köşesinden bir parçaya kopar. Bir karıncaya ver. Yani bu bile sadaka. Karınca deyip geçme be senin yani cehennemden kurtuluşuna vesile olacak yani ki kısası yani, var böyle ayet şey. var ya yani, ayet hadis hadis var hı hı. yarım hurma dahi olsa kendim kendinizi bu, cehennem ateşinden koruyun onu şifa şerifte konuşmuştuk evet. zaten yine başka bir olay daha var yani hayatı kötü yollarda geçmiş birisi artık böyle hayatının son demleri. Çölde giderken işte bir köpek mi görüyor, bir hayvan görüyor susuz bir şekilde. O civarda da bir kuyu var. O kuyunun içerisinden o köpek için, işte o hayvan için artık köpek mi tam hatırlamıyorum. Çıkarıyor ayakkabısını, ayakkabısının içine su dolduruyor, önüne koyuyor. Hayvan o suyu içiyor. Ve yani hayatı tamamıyla belki sefahatta geçmiş bir insanı yaptığı o hayır tamamıyla kurtarıyor. İşte bu noktada ya yaptığımız her infak bize çok müthiş kapılar açabilir. Bunun farkında olmamız lazım. Tabii derdimizin olmaması lazım. Yani Allah rızası olması lazım. Yaptıktan sonra unutabilmemiz lazım. Yani bugün sokaklarda, mahallelerde teyzelerimiz elhamdülillah artıyor. İnsanlar inşallah bunları örnek alabilir. O mahalledeki, sokaktaki kedilere böyle küçük bir yerde öbek öbek yemler bırakıyor. Kasların içinde veya peşişeleri kesmişler. Hı hı. Su hazneleri bırakıyor. E, kimi insanımız var bunları böyle biraz aşağı görüyor. Hı hı. Yani görmemek lazım. O hayvan da bir kul. Yani ona verdiğin de bir sadaka. Hı hı. Yani ona e, bunu böyle yapmayalım da bu işi biraz daha profesyonel yapalım mı diye bir fikir alışverişi yap. Yani bu işi durumun varsa insanlar arasında yaygınlaştır. Yani bugün evinde 10 kişilik yemeği pişir. Mahallendeki binandaki insanlara bugün yemek yapmayın bugün yemeğiniz bizden bizim evden çıkacak diye yani böyle bir e, hani sosyal mesafe meselesi de var pandemiden dolayı evine davet edemiyorsan da götür evlerine teslim et yemeğini. Yani çok fazla imkan var bugün birçok dernek işte ramazan kolları yapıyor bugün zaten marketlerde ramazan kolları satılıyor. Hani bu konuda ben hayır yapmak istiyorum diyen çok öyle yüksek miktarlar yani da değil. Yani şöyle bir avantaj da var marketlerde artık <gülüyor> çok şükür Adamın neye ihtiyacı var bilemiyorsun. Gidiyorsun kartını alıyorsun. Al diyorsun kardeşim artık 50 lira, 100 lira, 200 lira e, durumun neye müsaitse al ne istiyorsan kendi alışverişini, kendini yap kendi ihtiyacını karşıla. Bilemezsin adamın bebeği vardır. Bebeğin ne ihtiyaç alacaktır yani. Evet. Bilemezsin. ile ilgili tekrar Bakara suresinin 263. ayeti var. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden eza gelen bir sadakadan daha iyidir. Yani bir sadakayı yaptıktan sonra insanın başına kakalacaksan yani tabiri caizse onun başını etini yiyeceksen yapma. Onun yerine güzel bir iltifatta bulun. Karşı tarafın e, gönlünü al. Hı. Veyahut da sana bir, bir yanlış yaptığında veya bir kötülük yaptığında onu affetme. Bu da bir sadaka. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlak derslerinde bahsettik. Hı. Yani kimlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam affetmemiş ki? Evet. Yani sana birisi çarptı diye kıyameti koparıyorsun yolda. Şimdi zaten Ramazan geliyor abi. Ooo bir de hele trafik derdi. Bak sen kavgaları izle. Ya otur sabret 5 dakika gidecek öndeki araba. Tat tat tat. Yani o kornaya, kornaya basıyor diğeri ne basıyorsun o ne basıyorsun. Bir, bir hengame bir hıra göre Oruç da gitti. Her şeyde gitti Allah rahmet eylesin. Ya yani, Halbuki onu belki tolere etse oradan bir sadaka sevabını da alacak. Orucunu da sakata vermemiş olacak. Hayır olacağım. oradaki seni sabrettiğin günahını da kefaret. Çünkü Müslüman'a bu dünyada yapılan her sıkıntı onun günahlarına kefaret. Yani Ramazan'da çok fazla e, fırsat var, çok fazla imkan var. Böyle büyük kazançlar elde etmek için. İnşallah, İnşallah onları Rabbim değerlendiririz. değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Ya şu ayette şey güzel tabii ki, e, peşinden eza gelen bir sadaka meselesi. Sadakada gerçekten de mesele, asıl mesele yaptığın anda unutmak. Yani hani e, atasözlerimize de konu olmuş ya, iyilik yap, denize at, balık bilmez, sağlık bilir. E, Peşinde gittiğimiz, sürekli üzerine düşündüğümüz bir sadaka. O kelime de aslında bana tuhaf geliyor. Balık bilmez halık bilir, zaten mesele de halığın bilmesi. Yani, Balığı umursam ama ben lazım. Evet. Ya, peşinden gittiğimiz bir sadaka sadaka değil onu anlamamız lazım yani unut, unutabilmemiz lazım yaptığımız unutabildiğimiz hayırlar aslında gerçek hayırlar sürekli zihnimizin çevresinde döndüğü sürekli insanlara hatırlattığımız hayırlar demek ki kendi nefsimiz için yaptığımız geçen hayır. hafta tevafuk bizim kardeşlerimizden biriyle karşılaştık dedi ki abi dedi yani yapılan sadaka insan nasıl unutur yani yaptığın iyiliği nasıl unutabilirsin Dedim örnekleri gözünün önünde çok. Yaşanmıştır da çok. Bir işin içinde gerçekten Allah'ın rızası varsa onu Allah için yapmışsındır o anda bitmiştir. Peşine düşmezsin yani. Bu bana ne kadar sevap verdi. Bu adamdan ben nasıl bir karşılık alabilirim diye hiçbir amacın yok. Bunun için unutursun. Adama gidersin dersin. ya Adam gelir sana. Der ki sen bana falanca tarihte borç vermişsin. Tu yani Allah rızası için yaptıysan unutursun onu. Ben ne zaman borç verdim? Hatırlamıyorum. Ya bu tepkiyi veririz. Ya bunu hepimiz de aşağı yukarı şahit olduk. Evet. Çok gördük ya. Mesele her zaman diyoruz yani Allah'ın rızasını kazanmak. niyetinde. Peki abi çok daha uzatmayalım, sıkmayalım. İşin hakikatine gelirsek infak, sadaka konusunda işin hakikatini nasıl bağlayabiliriz? Abi işin hakikatine gelirsek bugün tek cümleyle bitirelim. Hı hı. Allah rızası için verdiğin sadakalar senin ahirete gönderdiğin servetindir. Hı hı. Dünyada bıraktıklarında senin senden sonra gelen kalanlara cefadır. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Ağzına sağlık. Eyvallah. İnşallah Rabbim e, ömrümüzü boyunca hizmet edip sadakaya her daim paylaşabilenlerden eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadis-i şerifinde bahsettiği gibi yani bunu unutmamak lazım. Gerçek bir mümin kendi nefsi için istediğini mümin bir kardeş için istemedikçe gerçek iman etmiş sayılmaz. Allah biz o hakiki imana eriştirsin Amin inşallah. Cümlemize haftaya görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla.